Selamünaleyküm. Bir Eyveda. <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Oh. bir düşman kaldı oh. bu 4 da oh. Allah Allah, Allah. yok edildi <gülüyor> ah. <gülüyor> Kim <demiştir>. tamam temizliyorum <gülüyor> ışığa tuzağım yok edildi tamam Ayakta kalan son oyuncu. aldı. <gülüyor> <Üçü tamam. gülüyor> Aa, Saldıranlar kazandı. Ha? Lan? Hay amına koyayım ya. Diyorum nereye gidiyor bu çocuk? gitti. <gülüyor> Uçan hazır. <Gülüyor> <gülüyor> ananı nasıl kim ya? Elden. Havanda değildin. Işınlayıcı hazır. Av başladı. Ayaklarından Pardon. Ya sikiyim bunun bombasını yani. Bir kılıçtım bugün. Allah Allah. Abla Ha. Onun iski Spike Bir kaldı. Gittik, gittik. Kafalara dikkat. Yarıla. İyi pas. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bu?